Merhaba arkadaşlar, e, oyun arkadaşım kanalıma hoş geldiniz. Bugün BİM'de e, satılan 5 e, özelliği bir aralı olma skuter ürününün kutu açılımını yapacağız Ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Ayrıntılarına de, değineceğiz. 5 özelliği bir arada demiştik arkadaşlar, özelliklerini sayalım öncelikle. Işıklı ön tekerlekleri var, oturma üniteli, sırt destekli, skuter olarak da kullanılabilmeye uygun. Aynı zamanda da halkalı evi için tutma yeri mevcuttur. Kutu açımında geçip ürününüzü kurmaya başlayalım. Arkadaşlar kutu açımında başlıyoruz. Ürünlerimize tek tek bakalım. Evet, bu büyük bir ihtimalle oturağımız. Biraz edelim inşallah. Evet tutma halka yerimiz var. Başka. Şekilde. Şöyle e, Gerekli vidalar var Bakalım vidalarımıza 6 adet bir vida var Şöyle açık Bir halkamız var Biraz sonra bakacağız ne işe yaradığını Şöyle aparatları mevcut Gösterelim 6 tane vidamız var Bir tane uzun Vida'mız var böyle Bir de anahtarımız var çift taraflı Evet ön tutma bölmesi ee, Bu büyük ihtimalle sırt dayana Evet bu da alt kısmı şöyle gösterelim hepsini bir aradan ayaklı ve kullanım kullanıcılık aynı zamanda kurulum kullanıcılık şöyle gösterelim arkadaşlar öncelikle e, ön kısmını yerleştireceğiz öyle. ben biraz inceledim biraz önce ee, ön kısmını yapacağız şu kısım ön tarafa denk gelecek ama öncelikle hedalları yerleştiriyoruz direksiyon kalkıyor yukarı doğru şöyle bunu yerleştirelim yerine şöyle geçmeli Yerini oturtturduk İkinci adım olarak arkadaşlar Oturup burada ayarlama kısımları var İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz Çocuğunuzun boyuna göre ben orta kısma yerleştireceğim Bu Uzun vida arkadaşlar buraya için Şuraya yerleştiriyorsunuz Şurada diğer tarafta Nasıl için Vidanın ön kısmıyla Arkadaşlar bu aparatlar Belirteyim Öncelikle şu demiri Şu kısımlardan bir tanesine yerleştiriyorsunuz Şuraya yerleştiriyoruz Ya da bu alt kısma daha yüksek bir kısma yerleştirebilirsiniz Bu kısma yerleştirdikten sonra Bu aparatı alıyorsunuz Bu aparatı buraya yerleştiriyorsunuz İki tane vidamız olacak Sıkmak için Evet arkadaşlar ikinci bir aşama olarak şu halkamız, şu tutma aparatı bunun içinden geçecek şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Onun yeri de burası. Şimdi şöyle geliyorsunuz. Sabitliyorsunuz. Vidalama işlemini yapıyoruz. Evet bu kısmı da yerleştirdikten sonra sırtlığımızı yerleştireceğiz arkadaşlar Sırtlığımızı da bu şekilde Şu halkalı kısımlar arka tarafa denk gelecek şekilde yerleştirmemiz gerekiyor Sırtlığımızı şu şekilde En üstte olacak şekilde ayarlamamız lazım Sırtlığımızı Şu aparatımızı kullanarak ayarlıyoruz Son iki vidamızı Halkamızın içerisinden geçilerek Evet şeyimizi oturtuyoruz. Arkadaşlar şu kol kısmı ayarlanabiliyor. Şu kısımdan kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şu ön kısım, panel kısmı da ayarlanabiliyor arkadaşlar. Şu şekilde çözdüğünüz boyuna göre şu şuradan göstereyim şöyle. Ayarlama yerinden. Özellikleden tekrar bahsedeyim. bir ışıklı tekerlekleri var. Bunlar tabi böyle hemen yanmıyor. Kızlandıkça yanmıyor özelliğine sahip. 2 oturaklı bölmesi var. 3 sırt dayanağı var. 4 ebeveyn tutma yeri var olarak da aynı zamanda bunları çıkartıp scooter olarak da kullanabiliyor. İşte avantajı var, onlardan bahsedeceğim. Birincisi evin e, tutma yerinde e, scooter'u kontrol etmeniz imkansız neredeyse, özellikle dönmediği için arka tarafını tutup kaldırıp direksiyonu döndürmeniz gerekiyor. Üçüncüsü oturma yeri çocuklar için çok düşük. Yani belki sırtını yasladığı zaman rahat yaslayabilir ama buraya oturduğu zaman çok rahat, konforlu bir ee, oturum sağlammıyor diyebilirim. üçüncüsü direksiyondan da dönme yok. yani normal e, üç tekerlekli bisiklet gibi düşünmemek lazım. Bunu alacak. Direksiyondan kontrol edemez. Çocuklarımız direksiyondan kontrol edemez. Tekerlekler dönüyor ama dediğim gibi direksiyonu etkileyen bir durum değil. Yani direksiyonla alakalı bir durum değil. Bunu alacak arkadaşlar. Özellikle bu oturma sırtlarına evveyin. Bölümleri halı, skudur olarak kullanabilecekse kullanacaksa onun için idealdir. Onun dışında dediğim gibi dönmediği için evi beyin kontrolü zor olduğu için çok da tavsiye etmiyorum ben. Ürünümüz bu şekilde, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni bir video yükleyeceğim. Hem ürün tanıtımları olacak. Ayrıca evlerde çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirebileceği videolar da yükleyeceğim, oyunlar da yükleyeceğim. Ee, bu videoların haberdar olmak için kanalı takip edin unutmayın.